Merhaba dostlarım, bu videomda sizlere dünyanın ve İslam dünyasının gelmiş geçmiş en büyük komutanlarından birisi olan Selahaddin Eyyubi'nin kısa biyografisini anlatmaya çalışacağım. Selahaddin Eyyubi, 1137 yıllarıyla 1193 yılları arasında yaşamış büyük bir devlet adamı, büyük bir komutandır. Eyyubi devletinin kurucusu, Arap asıllı Kürttür. Etnik kökeni hakkında, Hala tartışmalar devam etmektedir. Selahaddin Eyyubi 1137 yılında Abbasiler döneminde Irak'ın Tikrit kentinde dünyaya gelmiştir. Selahaddin Eyyubi'nin hem İslam dünyasında hem de dünyada tanınmasını sağlayan olay Kudüs'ü fethederek Haçlılardan kurtarmasıdır. Selahaddin Eyyubi tanınmış bir Kürt ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı Necmeddin Eyyub'dur. Celalettin Eyyubi'nin ailesi Hezbaniye Kürtlerinin Revadiler kolundandır. Revadilerin soyu ise aslı Arap olan Yemenli Ezidi kabilesine dayandığı düşünülmektedir. Celalettin Eyyubi çocukluğunda iyi bir tahsil almıştır. Dini konulara da çok meraklıydı. Celalettin Eyyubi'nin biyografisini yazan Elbahrani Celalettin Eyyubi'nin Öklit geometrisi, aritmetik, matematik astronomi konularında uzman olduğunu belirtmiştir. Selahattin Eyyubi ayrıca mantık, felsefe, sosyoloji, İslam hukuku, fıkıh konularında da tahsil görmüştür. Dine olan ilgisinin en büyük sebebi olarak da şu gösterilmiştir, Kudüs'ün Hıristiyanlar tarafından alınması. Selahattin Eyyubi, Arapçayı ve Kürtçeyi ana dili gibi konuşuyordu, ayrıca Farsça ve Türkçeyi de bilirdi. Kendisi amelde şafi, itikadda ise eşariydi. Selahaddin Eyyubi 26 yaşındayken amcası onu askeri konuda eğitmek üzere yanına aldı. İlk başarısı Mısır'daki Bilbeis kentinin ele geçirilmesidir. Mısır Haçlıları ile yaptıkları bu savaş sırasında kendisine saldıran Kayseralı Hük isimli kumandanı esir almıştır. Bu başarılarından dolayı halife Selahaddin ve amcasını İskenderiye'ye göndermiştir. Orada kendilerine kale, asker ve para vermiştir. Bu arada kaleye saldıran Mısır Haçlıları amcasının birliklerini dağıtmıştır. Kalenin düşmesine engel olan Selahaddin'in birlikleri olmuştur. Selahaddin Eyyubi 1171 yılında Şii Fatimi halifeliğine son vererek Abbasilere bağlılığını ilan etmiştir ve Sünniliğe geçildiğini söylemiştir ve Mısır'ın tek yöneticisi Selahaddin Eyyubi olmuştur. Selahaddin Eyyubi hayatı boyunca Nureddin Mahmud Zengi'ye bağlı kalmıştır. 1174 yılında Mahmud Zengi vefat etmiştir. Selahaddin Eyyubi onun dul eşiyle evlenmiştir. Nurettin vefat ettikten sonra yerine geçen oğlu İsmail Selahaddin'i tanımadı ve işbirliğine de yanaşmadı. Selahaddin Eyyubi 1177 yılında Montgisart Muharebesinde Kral Bağodin'e yenilmiştir. 1186 yılına kadar Suriye, Mezopotamya, Filistin, Mısır ve İslam dünyasını birleştirmeye çalıştı. Ve İslam birliğini tekrar kurdu. Zamanla sahtekarlıktan, ahlaksızlıktan, ...ve gaddarlıktan uzak biri olarak ünlendi. Cömert, erdemli ve kararlı bir hükümdar olarak tanındı. Müslümanların birbirlerindeki iç çekişmelerinden dolayı... ...bir türlü başarılı olmamalarının sebeplerini ortalıktan kaldırdı. Maddi ve manevi olarak İslam dünyasını güçlendirdi. Selahaddin Eyyubi, yeni gelişmiş askeri teknikler kullanmak yerine... ...çok sayıdaki düzensiz kuvveti bir araya getirerek büyük bir güç elde etmiştir. 1187 yılında tüm gücüyle Latin Haçlı ordularına saldırmıştır. Bu arada iyi bir insan olan Kudüs Kralı da ölmüştür, yerine zalim olan Lüzuniyalı Gay ismindeki bir kral geçmiştir. Selahaddin Eyyubi Kudüs Kralını ve ordusunu Kuzey Filistin'deki Tayberia yakınlarındaki Hittin'e kadar getirmeyi başardı. Hiddin kuyularıyla ünlü olan bir yerdi, Selahaddin önceden buraları tutmuştu, Kudüslülere bir damla su bırakmadı. Haçlı ordusu günlerce süren yürüyüşten dolayı bitmiş ve tükenmiş olarak Selahaddin Eyyubi'nin güçleriyle karşılaştı, Selahaddin Eyyubi kuyuların başını çoktan tutmuştu. Selahaddin Eyyubi Hiddin Muharebesinde Lüzünyalı Gay Komutası'ndaki Haçlı ordusunu yenmeyi başarmıştır. Haslıların verdiği kayıpların büyüklüğünden dolayı Müslümanlar neredeyse Kudüs Krallığı'nın tamamını ele geçirmişlerdi. Selahattin Eyyubi Haçlılara en büyük darbesini 88 yıl Frenklerin elinde kalan Kudüs'ü e alarak 1187 yılında vurmuştur. Selahattin Eyyubi öyle büyük bir insan, öyle büyük bir komutandı ki Kudüs'ü ele geçirdikten sonra oradaki Haçlıların, Hristiyanların, Yahudilerin ve bütün inançlara sahip olan insanların inançlarını özgürce yaşayacağını vaat etti. Selahattin Eyyubi'yi biraz daha yakından tanımak isterseniz Hollywood yapımı olan Cennetin Krallığı filmini izlemenizi tavsiye ederim. Muhteşem bir şekilde canlandırılmıştır. Onu da Arap asıllı Hasan Mesut oynamıştır. Yani Hollywood bizim komutanımızı bize tanıtmıştır. Bizim İslam dünyasındaki sahtekar sinemacılara da selam olsun. Lafa geldi mi Eyyubi bizim komutanımız ama onu en güzel şekilde canlandıran, en iyi şekilde bize tanıtan Hollywood sineması olmuştur. Yani her zaman olduğu gibi o beğenmediğimiz Hristiyan ve Yahudi olan Hollywoodlular ve Selahaddin Eyyubi'yi bize en güzel şekilde, en mükemmel bir şekilde o filmde canlandırmışlardır. Yani her zaman olduğu gibi bizim peygamberimizin de hayatını bize anlatan Hollywood sineması olmuştur. Hollywood sinemasındaki yönetmen tabi ki Mustafa Akat'tır ama Mustafa Akat'ı da ne yaptılar biliyor musunuz? Ürdün'de bir otelde bombalandı, adam hayatını kaybetti. O kadar yetenekli bir şahsiyet. O kadar bizim peygamberimizin hayatını anlatmaya çalışılan filmler yapıldı İslam dünyasında. Çağrı filminin yanından bile geçecek bir tane film yapılamadı ve Mustafa Akad'ı da o otelini bombalayan Müslümanlardı sözüm ona. Bizim sinemacılara selam olmasın. Selahattin'in başarısına gölge düşüren tek olaysa suurun ele geçirilmemiş olmasıydı. Savaştan sağ olarak çıkan Dağınık Hristiyanlar, Sur'da Latin Karşı saldırısının gücünü oluşturmuşlardı. Kudüs'ün düşmesiyle derinden sarsılan Batılılar, 3. Haçlı Seferini yapmak için çağrıda bulundular. 3. Haçlı Seferi çok sayıda ünlü soylu, şövalye ve onun yanı sıra üç ülkenin kralını da savaş alanına çekmiştir. Üçüncü Haçlı Seferi çok uzun ve tüketici oldu. İngiltereli birinci Richard yani aslan yürekli Richard hiçbir sonuca ulaşamadı. Aslan yürekli Richard savaştan hiçbir sonuç alamayınca 1192 yılında dönüş için yelken açtı ve savaş sona erdi. Selahaddin Eyyubi henüz 56 yaşındayken 1193 yılında vefat etmiştir. Suriye Şam'da ölmüştür kendisi. Emevi Camii'nde de defin işlemi yapılmıştır. Selahaddin Eyyubi çok iyi bir insan, çok büyük bir Müslüman, gerçekten çok büyük bir komutandı. Selahaddin Eyyubi'ye Batılılar da sonsuz saygı duymuşlardı. Selahaddin Eyyubi'ye selam olsun, ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin, hoşçakalın dostlarım.